Ejca bakasınız. Ejca. Zira evvel oraya yürüyeceğiz. Ondan Ve ondan da sonra tüm Ajihan. Olacağız. At bize... üstünden öleceğiz. At bize murattır. At Türk'ün kanadıdır. Ve Allah'ın Bizi ileri taşıyan iki kanattır. Allah'ın nizamını cümle cihana hakim kılmaktır. Alaaddin! O sebeple atlarımızı teperiz ve bizim daha